Selam herkes. Ben Roygo. Mira bak hiç tanışmıyız. İyi teşekkür ederim. Bugün seninle birlikte arkadaşlar e Garbage'i oynuyoruz arkadaşlar. Bu arada bir duyurum olacak. Online oynar sunucusu, eğlence mekanı sunucumuz çok iyi gidiyor ve etkinlikler yapıyoruz. Sizde sizin gibi bu oyun e yani sizin istediğiniz oyunlar yani Garbage IO, Teports ya da Minecraft Valorant CSGO gibi etkinliklere katılmak istiyorsanız ve eğlenmek istiyorsanız ve ödül almak istiyorsanız Açıklamadaki diz sunucusuna katılıp siz de etkinliklere katılıp ödül ve eğlence yaratabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi videomuza başlayalım. Oynayıyorum. Evet. Ya biz... <gülüyor> Karınca. Ne alaka? <gülüyor> evet mübet şimdi. Beyler. <gülüyor> ya herkes sırasını sıra atlıyor ha şaka makam. çizen yok. Evet. bilirken. İç ya. Ya o göstermesin başka. Yani şeyler rösterseydim anlardım. Anlardım içmekten. E mavi çizince bu sefer su ile ilgili bir şey sandım. Ondan dolayı kart iyi çiziyor şaka bak ben şuradan anladım. Şu kısımdan. Garanti <gülüyor> 2 2 2 2 4. Garanti Bankası. ay sponsor değilim. Kapat. Şaka yaptım. Sponsor değilim. Şikayet ne ediyon? Ha bu her şey şikayet ediyor ya. Ben onu bir oynat diyeceğim. Vah vah vah vah vah <Gülüyor> Boş yapıyor ya. Bahbaaa! Bah. Terbiyesiz! <gülüyor> Ebe ya bunlar çok terbiyesiz diye. Raporladım. Raporladım. Bana ne? Bana ne? Raporladım. Yani burayı iyi görmüyorum. <gülüyor> At nasıl atılacağını bilmiyorum direkt. Evet. Bu ne zaman gelecek acaba tur? Eylüller kralı adam ya. Gümüş yüzük. <gülüyor> gümüş değil herhalde. Oğlum direkt cevabı <gülüyor> yazdım ben. Ben <cevap> sileceğim. Bana. <gülüyor> cevabı yazın. Bundan sonra bende demem. Bundan sonra ya bende ya da bir tur sonra bende muhtemelen ben. De. Oğlum gümüş yüzük o. Yüzük yüzük gümüş yüzük mü olur? Bakayım olur mu? ...ben demem. Hayır. <gülüyor> Herkes sövüyor ya chat'e. Allah Allah. Oğlum ben ne yapayım? Buraya full sansür mü koyayım yani? Sansür de koyulmuyor. Hadi. Çeşme mi? Size şirkete çok bekletiyorum. Baya. O ne ya? O ne? Bilaner. Oğlum bunu nasıl çiziyorsun? <gülüyor> Sünger! E tamam da kardeşim öyle biraz... Aslında lan ne yapabilir? O da var. Neyse dur bakalım. Turtul karnıyalık. <gülüyor> turtul çizeceğim. Turtul turtul turtul turtul... Dur, dur, dur. dur şöyle şöyle. Şimdi yeşil çizdim. Toprak toprak çizelimiz şöyle ha. Tert. <gülüyor> şöyle şatta direkt şöyle yapalım lan. Şöyle şöyle, Bir tane marol çizelim şöyle. Şöyle yapacağım bekle. Tır, tıl. <Gülüyor> Heh, tamam. Da, oğlum nasıl bilemiyorsunuz artık? Da ben bilemezdim, yani, öyle bir şey böyle. Ben şimdi şaka yapmayayım, cidden bilemezdim. Arkadaşlar videonun sonunda bu arada sunucumu göstereceğim size. Eğlence mekanı sunucusunu tanıtacağım size. adam sakal mı acaba? Sakal. Ben bir an şey yapmadım. Hani toplar oluyor ya böyle atıp şey olan. Bak şuradan tutmalı. Şuradan tutmalı oluyor. <gülüyor> Oğlum onu yapma onu yapma. Değiş. Biraz daha böyle böyle şöyle şöyle şöyle yapsan. Kolay ya. Yani beyin olan yani. Insan... Evet. Sakal. Bir dakika full cevap vereceğim? <gülüyor> Bir dakika full yazacağım Ya Ya ben çok şey bilemedi ya. Bak tırtıl bak tırtıl. Yani ne ne na, na, nasıl çizeyim al tırtıl bak al tırtıl. E, daha nasıl çizeyim devam. Daha nasıl çizeyim yani? A vazo. Oğlum bunu da şey demeyin. Balon mu? Hem kimya. Ne oğlum bu? Unuttum adını Şişe. Ne oluyor bu? Kimya. Iı, şişe. Kimya şunlar işte neydi bunlar iş ya kimya şiş. cam şişe yazsak cam şişe işte biliyorum kimya bilişim desem ne alakası bilişim o kimya değil saldıyorum şu amcası ne lan bu? İki kişi, iki kişi bilmiş lan. Nasıl oğlum? <gülüyor> Deney tüpü. Ay tüp yeni oldu. Ayy, kafama geldi. <gülüyor> unuttum. Şakamak konuttum ha. Bir dahakine full cevap yazacağım buraya. Böyle böyle yazacağım. O ne? <gülüyor> Ağız desem. It did. ben kapan sandım fareni küçü Gücü... tam evet, tamam, tam ipucu ver de Koşan fare ne ya oğlum bu ne bu ne hamster yaz. hamster <gülüyor> hamster ne oğlum boş boşluk, boşlukumca hamster hamster bana ne zaman sıra <gülüyor> birinci olmaya çalışıyoruz beyler sırasını kaybetsin hamster yazdı olur <gülüyor> <gülüyor> iki tür kaldı tamam bana az kaldı <gülüyor> seni kaybet olmaz mı hemen şikayet edeceğim <gülüyor> ne ya? Çanta mı? <Gülüyor> Bu ne? Bebek Ne yazıyor acaba? İki saniye. Pençeler değil mi? Pençeler. Ne <gülüyor> artık oğlum onları Neyse. Arkadaşlar, geldik. Ondan önce <gülüyor> size bir göstereceğim. Şimdi, evet, arkadaşlar, sunucumuzu göstereyim size. Evet, dur. Evet, burası sohbet kısmımız. Burada işte Valorant sohbet, For sohbet, CryoFry sohbet, PUBG sohbet, Roblox sohbet, KTB sohbet, Zulo sohbet, Minecraft sohbet, sohbet edebilirsiniz. Burada da ses odaları var oyunlar için. Evet, duyurular kısmından böyle Roblox etkinliği yaptık daha önce. Sonra Minecraft etkinliği yaptık falan filan bayağı etkinlikler yaptık. Şimdi arkadaşlar eğlence mekanı kayıt etkilisi formuna kayıt etkilisi formu oluyor arkadaşlar. Yani katılıp kayıt etkilisi formunda katılabilirsiniz. Ee, videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar isteseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bu sunucunun linki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.